Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Evet yine güzel bir belgesel ile sizlerin karşısındayız. Kimleri anlatacağız? Türkiye'mizin güzide e, insanları, güzide kahramanları, engelli diyetisyen kardeşlerimizi anlatacağız size. Engelli diyetisyenler ne diyor e, peki? Sağlık Bakanım engelli diyetisyenler özellikle Sağlık Bakanlığı'nın EKPSS diyetisyen kadrolarının artırılmasını bekliyor diyor. Talepleri bunlar. Peki gelin engelli diyetisyenleri tanıyalım. Kimdir? Talepleri nelerdir? Meslek alanları nelerdir? Yıllara göre e, atama süreçleri nasıl gerçekleştirmiş? Hemen e, onlara hızlı bir şekilde bakalım. Size anlatacağımız bu belgeselde diyetisyenlik mesleği ve çalışma alanları, diyet hizmetinin toplum sağlığındaki rolü, engelli diyetisyenler, EKPSS diyetisyen atamaları, engelli diyetisyenlerin talepleri olarak 5 maddede size bunu toparlayacağız ve anlatmaya çalışacağız. Diyetisyenlik Mesleği Nedir? Diyetisyen, sağlık bilimleri beslenme ve diyetetik eğitim ve öğretim programını en az 4 yılda tamamlayarak beslenme ve diyetetik lisans diploması alarak diyetisyen ünvanını kazanıp diyetisyenlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanan profesyonel sağlık personelidir. Diyetisyenlik mesleği, bireyin anne rahmine düşmesinden ölümüne kadar olan sürecin tamamında tüketicilerin besin gereksinimlerine, alışkanlıklarına uygun, ekonomik, besleyici ve sağlıklı, kaliteli ve standartlara uygun bir beslenme hizmeti sunan, çok çeşitli hastalıklardan korunma ve hastalık tedavi süreçlerinde bireyin ihtiyacı olan besinlerin belirlenmesini sağlayan toplu beslenme, olan alanlarda yemeklerin yapıldığı ortamın hijyenik olmasından servise kadar ki tüm aşamalarda deneyleyici görevi üstlenen hastane toplu hizmet verilen kurumlarda veya özel ofislerde diyet kliniklerinde beslenme eğitim veren sağlık personelidir. Evet görüyorsunuz yani e, esasında geleceğin mesleği e, diyet hissenilik mesleği hani bana da sorsanız, yeniden dünyaya gelseydiniz, hangi mesleğe e, sahip olmak istersiniz e, diye sorsaydınız, emin olun hiç abartısız, engelli e, diyetisyen olmak isterdim derim arkadaşlar. Diyetisyenlerin bazı çalışma alanları, hastaneler, Sağlık ocakları, bakım evleri, okullar. Evet artık günümüzde biliyorsunuz obazite e, sorunu var. Akabinde e, biraz önce de e, diyetisyenlerimizin belirttiği gibi hijyen e, çok önemli. Yani kurumların, hastanelerin, sağlık kuruluşlarının yani her yerin e, bu bağlamdaki e, hijyen e, yani te temizliği de gerçekten e, diyetisyenlik mesleğinin önemini, e, toplum sağlığındaki önemini de bize burada anlatıyor. Sağlığın korunması, sağlığın kaliteli bir biçimde sürdürülmesi, hastalıklardan korunması ve hastalık oluşumundan sonra etkin bir şekilde tedavi edilmesi ve tedavi süresinin kısaltılması için hangi besinlerin nasıl, ne kadar, ne zaman tüketilmesi gerektiği bilinmelidir. Bu noktada toplum sağlığında biz diyetisyenlerin etkin bir rolü bulunmaktadır. Engelli diyetisyenler olan bizler yüksek üniversite giriş puanlarıyla beslenme ve diyetetik bölümünü kazanan ve bölümünün zorlu 4 yıllık eğitimini engellerimize engellilerimize, engellilerimize, sağlık sorunlarımıza rağmen yüksek puanlarla tamamlayıp mezun olmuş ve bir an önce sahada öğrendiklerini uygulamak ve insanlara faydalı olmak adına mesleğini yapmak isteyen bireyleriz. Evet, yani zor bir bölüm. Kolay bitirilmesi gerçekten zor bir bölüm. Yani engellilerine rağmen, ee, yani ...engeli diyetisyenlik mesleğini almak... ...o üniversiteyi bitirmek, o fakülteyi bitirmek... ...yani gerçekten mesleğinin ehli olmak kolay değil. Yani engelli diyetisyenlerimiz burada bunu anlatmışlar. Peki EKPSS diyetisyen atamaları yıllara göre nasıl olmuş? Şimdi bir de ona bakalım. Yani... KPSs diyetisyen atamaları 2016 yılında Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı'na 12 diyetisyen alınmış. 2017 Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı'na 5 diyetisyen alınmış. Yine 2018 Sağlık Bakanlığı diyetisyen kadrolarına 4 kişi alınmış. Gelelim 2022'ye. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 15, Sağlık Bakanlığı 3 e, diyetisyen kadrosu açmış. 2016, 2018, 2020 KPSS puanlarıyla farklı kurumlara lisans düzeyinde 4316 engelli personel alımı yapılmış. Ancak yapılan bu atamalarda toplam sadece 39 diyetisyen alınmıştır. Evet görüyorsunuz yani... E, yani e, o kadar söze gerek yok ki, yani o kadar küçük e, rakamları konuşuyoruz ki, yani Sağlık Bakanlığı'nın e, neticede yani e, bunları duyması lazım. Engeli diyetisyenlerimizi e, hayatın içerisine katması lazım e, neticede. Zor bir şey değil bu. Yani devlet yetkililerimizin, Cumhurbaşkanımızın, e, Sağlık Bakanlığımızın, yani bütün devlet kurumlarının, engelli diyetisyenlerimizin bu sorunlarını, taleplerini duyması lazım. Çünkü günümüzün en güzide mesleğine sahip engelli diyetisyen kardeşlerimiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dikkatine, engelli diyetisyenlerimizin talepleri, EKPSS sınavıyla 2018 yılından beri beslenme ve diyetetik alanında alım yapılmamasına rağmen 2022 yılında yapılan son alımda sadece 18 kişilik kadro açıldı ve bunun da sadece 3'ü Sağlık Bakanlığı'naydı. Sağlık, Bakanlığı Sağlık Bakanlığı pandemide KPSS puanı ile çok fazla alım yapmasına rağmen engelli sağlıkçılar göz ardı edildi. Bizler özellikle Sağlık Bakanlığı'nın alımları artırmasını ve en az 50 engelli diyetisyen alımı yapılmasını talep etmekteyiz. İşte bu kadar. Yani e, 50 engelli diyetisyen alımı talebi yapılmasını talep etmekteyiz diyorlar. Yani Sağlık Bakanlığımıza zor mu? Değil. Yani neticede. E, Allah'ın izniyle yani Cumhurbaşkanımızın engellilerimize verdiği önemi, değeri de Sağlık Bakanlığımız biliyor değil mi? Yani neticede. Sağlık Bakanlığındaki kadro pozisyonları dolup bahanesiyle öne sürülerek engelli diyetisyen alımı yapılmamakta ancak sözleşmeli atanan binlerce diyetisyenin %3'lük dilimi göz ardı edilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, sözleşmeli pozisyonların da %3'ü engellilere ayrıldığı takdirde Sağlık Bakanlığına en az 50 diyetisyen alınması mümkün olacaktır. Gereğinin yapılmasını arz ederiz diyor diyetisyen kardeşlerimiz. Evet, yine ee, vurgulamak gerekirse arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi sözleşmeli pozisyonların %3'ü engellilere ayrıldığı takdirde Sağlık Bakanlığı'na en az 50 engelli diyetisyen alınması mümkün olacaktır. Evet, buradan e, engelli diyetisyenlerimize e, teşekkür e, ediyorum. Onlar bizim göz nurumuz Allah'ın izniyle. Onların talepleri e, bizlerin e, baş tacı e, Allah'ın izniyle. Buradan Sayın e, Sağlık Bakanımıza e, sesleniyoruz. Engelli diyetisyenlerimizin özellikle Sağlık Bakanlığının EKPSS diyetisyen kadrolarının artırılmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımıza da, Sayın Cumhurbaşkanımıza da e, burada e, sesleniyoruz. Biliyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın engellilere verdiği önemi cümle cihan e, biliyor. Engelli diyetisyenlerimizin de bu haklı talebini sizlere iletmeyi bir borç vazife e, biliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.